Ben, ben kendimi çok kötü hissediyorum. İçimdeki acıyı bir türlü dindiremiyorum. Neyiniz var Midire Hanım? Uyuyamıyorum. Yemek yiyemiyorum. Nefes alıyorum ama yaşamıyorum. Belki sizin çok garip gelecek ama... Ben aşk acısı çekiyorum. Bazen aşkta insanın canını çok yeter. Sevgi, aşk, sevda, adı her ne olursa olsun insan en kıymetli duygularından biridir. Başta bana bütün karnatı kucaklayabilir gibi hissettiren bu sevda, bir an geldi ve bana kederden başka bir şey bırakmadı. Sevdiğim insan beni terk etti. O çok aşık olduğum adam. Bir anda yok oldu hayatım.